Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoşgeldiniz. Ee, uzun süredir düşündüğüm bir ürünü satın aldım. Onunla ilgili e, tanıtım videosu çekeceğim. Eğer zaten bu videoyu izliyorsanız büyük ihtimalle markayı incelemişsinizdir. Biraz çok fikir sahibi olmuşsunuzdur. Mac Alistar'ın e, hobi makinesi olarak geçiyor. yani Dramel tarzı. Ürünümüzün e, modeli MSRT 130. 130 wattlık bir model. internet üzerinden aldım. Bu şekilde bir kutuyla geliyor. Tek parça. Ben harici olarak e, birkaç videoya da baktım. Onlarda da genelde sadece ürün tanıtını yapıyorlar. Ben ayrıca e, bir uzatma da aldım. Çünkü e, ürünü tavana astığım zaman rahatlıkla elde çalışabileceğim bir aparat olması gerekiyordu. Bu, bununla beraber gelmiyor. Ben harici olarak farklı bir siteden aldım. Yani nereden e, talep et, e, aldığımı İsterseniz videonun altına yorum yaparsanız yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi öncelikle kutu açılımına geçelim. Bakalım içerisinde neler var. 15 parça yanında gelen aksesuarlar. Genelde kesici uçlar. Kafayı açıp kapatabileceğiniz bir anahtar. Birkaç tane de zımpara yanına göndermişler. Sonrasında bir adet hobi makinesi. Ve kullanma kılavuzunu içeren bir belge kitapçık var içerisinde. Bunu kaldırayım köşeye. Normal şekilde bir incelemesini yapalım. Ürün bu şekilde geliyor. Şöyle gösterirsem McAllister modeli. Oldukça fiyatına göre güzel bir ürün. Fiyat performans diyebiliriz. Kaliteli bir kablosu var. Boyu da bayağı bir uzun. Şimdi ben e, satın aldığım hortumu da onun içerisine takacağım. Onunla beraber bir deneme yapalım arkadaşlar. Bunu takabilmek için ilk önce şuradaki plastik kısmı söküyoruz. sonrasında ise bununla beraber gelen bu yaylı kısmı bunun içerisine monte edip sıkıp kapatacağız. Bu şekilde içine tam verip kafayı sıkıyoruz. Sonrasında ise buradaki kilit vida kısmını kapatırsak Videonun öncesinde ben bu kısma normal bir ağız takmıştım. Zaten buranın montajı da aynı şekilde. Bunda da sadece şuraya bir e, alyan takarak dönmesini engelliyorsunuz. Sonrasında ise aşık kısmını anahtarla istediğiniz gibi açıp kapatabilirsiniz. Bu şekilde bir bütünlük oluşturuyor. Çalıştırıp bir denemesini yapalım. Kablosu oldukça uzun. Herhalde 2 metre vardır. hızını artırabiliyorsunuz üzerinde zaten şöyle de göründüğü üzere, aslında i̇şte kapatma hızı ve hız belgesi var biraz daha erttirelim Ürün bu şekilde. Bence oldukça başarılı. Uzun süre kullanabileceğiniz bir cihaz. E, dikkatli kullanırsanız fazla ısıtmadan ya da zarar vermeden çok fazla titreşim altına sokmadan kullanırsanız uzun süre e, hobi işlerinizi fazlasıyla halledeceğine inanıyorum. E, ürünle ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. E, Mac Allister 130 wattlık olan model. Videoyu beğendiyseniz size faydalı olduysa videonun altına yorum yapıp sorularınızı sorabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz kanalımızı takip ederek bizlere destek olmanızı istiyorum arkadaşlar. Hepinize şimdiden iyi günler. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.